Mutluluk birden gelir Haber vermeden hayatına Ne kadar kalıcı hiç belli olmadan Unutmayan hatırlanır da Mutlu eden mutlu mu kalır Kelimeler tanıdık bazen Bazense çok uzak bir formül aradım hayatta Aşk denklemini çözmek için Kalbimin en derin yerinde Sevdan yaşıyor Şimdi sorarım sana hangi aşk daha büyük Dile düşen mi yoksa saklanıp Yüreği deşen mi Acıyorsa içim, anıldıkça ismin Bitmemiştir sana olan sevgim Yaşadığım yangın, bitecek mi sandın Şehrin melekli sana kalsın Acıyorsa içim, anıldıkça ismin Bitmemiştir sana olan sevgim Yaşadığım yangın, bitecek mi sandın Şehrin melekli Birden gelir haber vermeden hayatına ne kadar kalıcı hiç belli olmadan bir formül aradım hayatta aşk denklemini çözmek için kalbimin en derin yerinde sevdan yaşıyor. Şimdi sorarım sana hangi yaş daha büyüğü Dile düşen mi yoksa saklanıp yüreği deşen mi Aç olsa içim anıldıkça ismin Bitmemiştir sana olan sevgim Yaşadım yangın bitecek mi sandın Şehrin melekli Açıyor sayıcım anıldıkça ismin bitmemiştir sana olan sevgin yaşadığım yangın bitecek mi sandın şehrin menekleri sana kalısı Açıyor sayıcım anıldıkça ismin bitmemiştir sana olan sevgin yaşadığım yangın bitecek mi sandın şehrin menekleri sana kalısı Çadın yangın bitecek mi sandın Şehrin melekleri sana kalsın